beyni kadınınkinden büyük müdür? Siz merak ettiniz mi? Biz sizin için merak ettik. Müzik Öncelikle beyin büyüklüğünün zeka ile hiçbir alakası yoktur. İnsanlarda yetişkinlerin beyinlerinin çocuklarınkinden erkeklerin beyinlerinin kadınlarınkinden biraz daha büyük olmaları yalnızca yaş, vücut ağırlığı ve cinsiyet farkından kaynaklanır. Bir beyne bakarak onun bir kadına mı, yoksa erkeğe mi ait olduğuna karar veremezsiniz. Çünkü aralarında şeklen gözle görülür büyük bir fark yoktur. Ancak her iki cinsiyetin beyinleri arasında ortalama bir büyüklük ve ağırlık farkı vardır. Kadın beyinleri erkeklerinkinden yaklaşık %10 daha küçüktür. Ortalama yetişkin bir erkeğin beyninin ağırlığı 1.375 gramdır. Burada unutulmaması gereken en önemli husus kadınların vücut ağırlığının da erkeklerinkinden %10'un Üstünü... Daha orayı düzelteceğim şimdi. Burada unutulmaması gereken en önemli husus kadınların vücut ağırlıklarının da erkeklerinkinden %10'un üzerinde bir oranla hafif olmasıdır. Hafifiz. Hafifsiniz. Hafifiz. Yani kadının beyninin Vücuduna oranı yaklaşık yüzde iki buçukken erkeğinin erkeğinin erkeğin. <gülüyor> yani kadının beyninin vücuduna oranı yaklaşık yüzde iki buçukken erkeğin yüzde ikidir. Sonuçta kadınlar vücuduna oranla daha büyük bir beyne sahiptirler. İnsan beyninin hacim olarak büyüklüğünün zeka ile hiçbir alakası yoktur. Bilimsel çalışmalar İlk insanlardan neandertel adamının beyninin günümüz modern erkeğininkine göre 100 santimetre küp daha büyük olduğunu göstermiştir. Vay canına! Bilinen en büyük beyinlerden biri Rus yazar Turgayviyen. Bilinen en büyük beyinlerden biri Rus yazar Turgayviyen Ve 2021 gramdı. Bu doğru Doğru mu? Dünyanın en zeki bilim adamlarından biri kabul edilen Einstein'ın beyni ise ortalama boyutta bir beyindi. Yunus'un beyni ortalama 2270 gram ağırlıkta olup insanınkinden yaklaşık... Burada tonlama hatası geldi. Başla. Yunus'un beyni ortalama 2270 gram ağırlıkta olup insanınkinden yaklaşık 1.66 kat daha büyüktür. Ancak Yunusların insanlardan daha zeki oldukları anlamına gelmez. Beyin ağırlığıyla zeka orantılı olsaydı 5 kiloluk beyniyle fil karadaki hayvanların hepsinden 9 kiloluk beyniyle balina tüm canlılardan daha zeki olacaktı. İşte bu sebeple beyin büyüklüğünün zekayla herhangi bir bağlantısı yoktur.